Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bize üç tane şarj dolu bu şekilde bayraklarımı plastik yapışkan yapmıştık. Bunlar tabi temiz geçtiğimizde söktüğümüz zaman buralarda bu şekilde iz yapıyor. Benim hoşuma gitmiyor. Şu şekilde bayrakları buldum, aldık. Onları değiştireceğiz. Şurada bir tane pin var. Ona bastırıyoruz. Onu bıraktığımız zaman yağ ile birlikte fırlar bunların içinden de çıkıyor ama bunlar plastik kendi üzerindekiler metal olduğu için aynısını kullanacağım aynı zamanda bunlar da metal arkadaşlar taktığınızda zaten ciddi ses yapıyor şöyle ileri doğru tekrar ters hareket yapın tam oturduğundayım Hepsini değiştirelim açmışken. Bunların hepsini ABAI'larında bulabilirsiniz arkadaşlar. ABAI'larında mevcut internet sitelerinde varmış ama Ben gençlerimde bulamadım. göstermesi. Mermi attığımız gibi fişek attığımız gibi. Olası bir durumda aşağıdan çıkarttırmayalım. Artış esnasında. Bayağı çıkmış bir şey. Bunlar artık çocukların Gayet basit arkadaşlar söküp takması. Aynı şekilde pinlerine basıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız şekilde geri takıyorsunuz. Şuralarında kanal rayları var. Şöyle göstereyim. Kanal rayları var. Aynı şekilde bunlarda da olduğu gibi. O sürükten sürdüğün zaman gayet rahat geçiyor. Benim hoşuma gitti. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Gayet güzel. Abaylarında da var. İnternet sitelerinde de var. Herkese tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, izlediyseniz teşekkür ederim. Şimdi söyle.